selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının online denemelerinin 7.sini bu videoda çözüyoruz. Açıklamalar kısmında her zamanki gibi biliyorsunuz ki hangi soru kaçıncı dakikadaysa bunların hepsinin tek tek linklerine girdim istediğin sorunun linkine tıklayarak anında o sorunun çözümünü izleyebilirsin böylelikle. Bu da senin için kolaylık olmuş oldu. Benden sana hediye olsun. Evet gençler hazırsanız gelin ilk sorunumuzun çözümüyle başlayalım. Arkadaşlar A, B ve C tam sayıları Sırasıyla 3, 5 ve 8 de orantılıdır Demiş bize 46C-A'dan bu 17'den Bu da B-A'dan daha büyük ve bu da 5'ten büyük olduğuna göre Demiş ki A artı B artı C'nin en büyük değeri En küçük değerinden kaç fazladır Diye sormuş. Şimdi Öncelikle sevgili arkadaşlarım A'yı, B'yi ve C'yi bizim bir belirlememiz şart Nasıl belirleyeceğiz hocam Neye göre belirleyeceğiz yani Bunun bir kriteri var Bak şimdi 3, 5, 8 de orantılı demiş ya o zaman sırasıyla bu 3K'dır, bu 5K'dır, bu da 8K'dır derim ben. Tabii eşittir koymuştuk bir tane daha koymayalım değil mi? Peki, şimdi o halde 3, 5, 8 ile orantılı dedik 3K, 5K, 8K geldi ya. O halde gelin C'den A'yı çıkarmış bakın burada. Yani 8K'dan 3K'yı çıkarırsanız artık siz buraya 5K yazabilirsiniz. Bir de sevgili gençler B'den A'yı çıkarmış bakın burada e, B'den A'yı çıkardığına göre 5K'dan 3K'yı çıkarın arkadaşlar ne kalacaktır? Burası da 2K olacaktır deriz yani 5K burası da 2K Şimdi Ben bunları şu şekilde yazayım bakın 5 küçüktür 2K o da küçüktür 17 e, Bu küçükmüş 5K e, bu da küçükmüş 46 Şimdi bu duruma bir göz atacak olursak Önce şurayı tersten yazdım buna Yanlış bir şey yani farklı bir şey zannetmeyin Tersden yazdım 5 küçük 2k küçük 17 Şimdi bize burada k lazım aslına bakarsanız Yani ben burada k'yı yalnız bırakabilmem adına Her iki tarafı 2'ye 3'ünü de 2'ye bölmem gerekiyor e, Bölersek arkadaşlar 5'i 2'ye böldüm 2.5 çıktı 17'yi 2'ye böldüm 8.5 çıktı Bakın k aslına bakarsanız 2.5 ile 8.5 aralığındaymış şuradaki eşitsizliğe göre. Peki şuradaki eşitsizliğe göre bu k nerededir? Bir de bunu bulalım. Arkadaşlar 5'e böleceğiz. 17'yi 5'e bölerseniz 3 küsürat bir sayı bulursunuz. Şöyle 3.5 demeyelim. 3 küsür bir sayı diyelim. Tamam mı? küçüktür k bu da küçüktür 46'yı eğer 5'e bölerseniz ki biliyorsunuz 45'in içinde 9 defa var. Dolayısıyla burası da 9 küsur bir sayıdır diyeceğiz. Yani bizim k'larımız yine bu aralıktadır diyeceğiz. Şimdi ortak tabii ki aynı k'dan bahsediyoruz gençler. Aynı k'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla ikisinin kesişiminde olmalı k'lar. Yani hocam bu ne demek? Aralıkları kesiştireceksiniz. Aralıklar nasıl kesişiyordu? Alt sınırların e, e, alt sınırların büyüğü ile üst sınırların küçüğü. Hah, tamam. Cümleyi Biraz böyle alengirli bir cümle biliyorsun. Kurmakta zorlandım. Altların küçüğü, altların, altların büyüğü yani 3 küsürden daha büyük olacak bizim bu K'mız. Üstlerin küçüğü yani 8.5'tan da kesinlikle daha küçük olacak. O zaman burada K'nın alabileceği maksimum değer 8'dir. Minimum değer de 4'tür. E şimdi bize A artı B artı sorulmuştu ya. Yani gençler 8K, 5K, 3K toplarsanız eğer 16K yapar... Diyor ki K gördüğün yere bir 8 yaz maksimum değerini bulmak için bir de 4 yaz minimum değerini bulmak için bunları birbirinden çıkar diyor. Yani diyor ki 8 kere 16'dan 4 kere 16'yı çıkar diyor. E 8 tane 16'dan 4 tane 16'yı çıkarırsanız arkadaşlar 4 tane 16 kalır ki bu da bize 64 cevabını verir. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacakmış deriz böylelikle. Evet ikinci sorumuzdayız arkadaşlar. İkinci sorumuz da ABBBA. İki basamaklı doğal sayılar olarak verilmiş bize. A, B, A virgül B ve B virgül A ondalık sayılar olmak üzere şu ikisinin toplamı X bu ikisinin toplamı Y ise X artı Y'de 21 olduğuna göre A kere B maksimum kaçtır diye sorulmuş. İşte güzel bir soru dikkat dinlemekte fayda var öyle zor falan da değil. Şimdi şunu çözümlerseniz arkadaşlar bu 10A artı B'dir. Eğer şunu çözümlerseniz bu da A artı 0 tane B'dir. Yani buradaki B hani onlar basamağı birler basamağı diye gidiyoruz ya On üzeri eksi birler basamağı 0.1'ler basamağı bir yandaki 0.01 olurdu mesela olsaydı o halde aynı şey burası için de geçerli ben buraya 10B artı A derim burası arkadaşlarım B artı 0.1 A yapacaktır şimdi şu ikisini toplayacak olursanız 11 tane A ve 0.1 ile bir tane B'yi toplarsanız 1.1 tane B yapacaktır bu x arkadaşlar bir de x artı y demişti ya y'yi de bulalım yanına yazı verelim hemen 10b b daha 11b yapar ve artı 1.1 tane de a'mız var gençler bakın burası da y Şimdi ben x'de y'yi toplayacak olursam 11a'ya 1.1a 2 dedim 12.1a yaptı Şununla ile 1.1b ile 11b'yi toplarsam da 12.1 tane b yaptı ve ben bunu 12.1 parantezin alırsam a artı B'miz gelir arkadaşlar ve bu da bakın x artı y'ydi ya hani x artı y'yi buluyoruz sabahtan beri e, x artı y kaçmış 121'miş şimdi ben 12.1'i kaçta çarparsam 121 yapar tabii ki 10'la demek ki burada a artı b'miz kesinlikle ama kesinlikle 10 ve bana a ile b'nin çarpımının maksimum değeri sorulmuş bizim ne yapmamız lazım bu sayıları birbirine yakın seçmemiz lazım yani ikisini de 5 seçecek kafi 5 kere 5 de sevgili arkadaşlarım 25 yapacaktır ve doğru cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçiyorum. Üçüncü soruma. Yukarıdayız arkadaşlar. Bir doğal sayı. Kendisinin tüm rakamları birer defa kullanılarak sadece toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üst alma işlemleriyle elde edilebiliyorsa bu sayıya frizman sayıları denir. frizman sayısı denir. Örneğin 126, 6 kere 21'dir bakın 6'yı 2'yi 1'i kullanmış ve çarpma işlemini kullanmış. 2502, 2 ile 50'nin karesini toplamış ve Friedman sayısı olduğunu göstermiş. Hepsini kullanarak toplamı mesela toplamayı ve üssü kullanmış. 2502'yi elde etmiş kendi rakamlarıyla. 2, 7 ve 1 bakın 27, 1. 2 üzeri 7 üs alma ve çıkarma işlemlerini kullanmış. 127 elde etmiş tekrardan. Buna göre 3 basamaklı bir Friedman sayısı. Basamaklarındaki rakamları x, y ve 3 olmak üzere x artı y'nin küpü şeklinde yazılabiliyorsa eğer bu sayının rakamlarının toplamı kaçtır diye sorulmuş bize Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar bizim elimizde bir x'imiz var bir y'imiz var bir de 3'ümüz var Yalnız bu sayı 3 basamaklı x'ye 3 sayısı değil yani bunu böyle canlandırmayın aklınızda bu 300 x y de olabilir. 300 y x de olabilir. İşte x 130 y de olabilir. Y 130 x falan da olabilir. Yani ee, biz sıralamasını bilmiyoruz bunların. Hangisinin yüzler hangisinin onlar hangisinin birler basamağı olduğu bilmiyoruz. Ama rakamlardan eminiz ki zaten bir tanesini vermiş diğerleri de x ve yymiş. x artı y'nin küpü şeklinde yazılabiliyormuş arkadaşlarım bir de bu. Şimdi hemen x artı y'nin küpü dedim. Tamam mı? Şimdi gençler bakın. x y'nin küpü 3 basamaklıymış. Şimdi siz biliyorsunuz ki biliyorsunuz 10'un küpü 1000. 10'un küpü 1000. Yani 4 basamaklı. Demek ki x artı y, x artı y kesinlikle ama kesinlikle şu küpün ortadan kaldıralım kafa karıştırmasın. 10'dan daha küçük olacak. Çünkü 10'un küpü 1000 yapar. Demek ki ondan küçük. Şimdi mesela 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27, 4'ün küpü 64. Bunlar iki basamaklı. İlk defa 5'in küpü 125. Demek ki x artıya 4'ten de büyük olacak. Çünkü e, en az 5 olabilir. Maksimum sevgili arkadaşlarım 9 olabilir. x artıya'nın alabileceği değerler burada nelermiş? 5'i, 6'yı, 7'yi, 8'i, 9'u alabilirmiş. Peki x artıya 5 ise, 6 ise, 7 ise, 8 ise ve 9 ise diyelim. x artıya 5 ise x artıya'nın küpüne eşitti ya hani bizim o 3 basamaklı sayımız. O 3 basamaklı sayı 125 mi? 6'nın küpünden 216 mı? 7'nin küpünden 289 mu? E, 289 olur mu ya 7'nin küpü? Özür dilerim. O 17 kere 17 idi, oradan aklıma kaldı. E, 7'nin küpü arkadaşlar 343 8'in küpü yani 2'nin küpünün küpü yani 2 üzeri 9'dan 512 mi? Ya da 9'un küpü olan 729 mu yapıyordu bu da? Öyle bir şey yapıyordu sanırım. Aynen. 729 mu? Bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar bizim sayımızın içerisinde mutlaka ama mutlaka 3 olacaktı. Var mı 3? Yok. Yok. Yok. Yok. O halde sevgili gençler içerisinde 3 barındıran Fridman sayısı 7'nin küpü yani x artı y burada 3'müş arkada 7'ymiş özür dilerim. Ve bunun küpünü aldığımız takdirde 343 gelmiş Ulan 343'ün karesini şey küpünü az önce 7'nin küpünü az önce 289 yazsaydım soruyu çözemeyecekmişim ha, o derece. Bakın o, o kadar etkiliyor yani. Soruyu doğurandık her şeyi yaptık o kadar etkiliyor. Dikkat edin sizde. Demek ki bizim sayımız 343'müş. Bize neyi sormuştu? Bu sayının rakamları toplamı. Zaten 2 artı 7'nin 7 olduğunu biliyorduk. Bir de 3'ümüz vardı arkadaşlar. Doğru cevap 10 yapacaktı diyebiliriz. Evet. Gençler, devam ediyorum dördüncü sorumla. İçinde bir doğa, A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı çokgen sembolünün değeri A üzeri yani A üzeri en eksi 1, A üzeri en eksi 2. Ta ki A'nın birinci kuvvetine ana kadar yazıyoruz ve bunları topluyoruz. Bu toplama eşitmiş. Mesela <gülüyor> üçgenin içine 2 yazıyorsa bunun kenar sayısı kaç? 3. Üç. Üçgen diyor sonuçta. 2'nin küpü, 2'nin karesi 2 üzeri 1. Toplayınca 14 oluyor. İşte bu sembolün değeri 14'tür diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi o zaman... Şu sembole bakalım. Ne yapacağız? Burası arkadaşlarım kaçken beşken 655'ten başlayacağız. Yanındaki kaçken dörtgen. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. 6 üzeri 5, 6 üzeri 4, nokta nokta nokta 6 üzeri 1'e kadar gideceğim. Bundan şu ne? 6 üzeri 4, 6'nın küpü, nokta nokta nokta 6 üzeri 1. Bundan bunu çıkaracağım. Şurası ne arkadaşlarım 3'ün küpü Artı 3'ün karesi artı 3 üzeri 1. Eksi bir de burada 3'ümüz var. Çok güzel. Pekala. Şimdi arkadaşlarım. Burada 6 üzeri 4'ten 6 üzeri 1'e kadar olan sayıların toplamı. 6 üzeri 4'ten 6 üzeri 1'e kadar olan sayıların toplamı zaten bunlar birbirini götürecek. Yukarıda sadece ama sadece 6 üzeri 5 kaldı. Burada da 3'ler birbirini götürdü gençler. E peki. 3'ün küpü 27. 9 daha 36. 36'yı ben 6'nın karesi diye yazarım. 655 altının 6'nın karesine böldüğüm takdirde 6'nın küpü gelir. Böylelikle cevabım da Bursa seçeneği olur. Devam ettim 5. soruyla. X ve Y. Pozitif doğal sayılar olmak üzere. 2 X ile Y'nin ebobu X ile Y'nin ebobundan büyükmüş. Şimdi hayda dur bir dakika dur. Arkadaşım bak X ile Y'nin ebobunu zaten hesapladık varsayalım. Burada da x'i 2'yi de çarpmadan evvel x ile y'nin ebobunu hesapladın zaten aynısı geldi. Ekstradan x'in içerisine x'in yanına bir 2 çarpanı koyarsan koydun takdirde ne oluyormuş? İkisinin ebobu x'i y'den daha büyük oluyormuş. Yani o zaman ben şundan eminim ki buradaki 2 aha bunu etkiliyormuş. Yani y'nin içerisinde mutlaka ama mutlaka 2'nin bir çarpanı varmış. Garanti. Aynı şey burası için de geçerli. Y'nin içerisinde kesinlikle ama kesinlikle bir 3 çarpanı varmış gençler. Peki... Olduğuna göre bu önermelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. X sayısı 2 ile tam bölünmez. Şimdi ikisinin 2 ile bölünüp bölünmediğini bilemeyiz arkadaşlar. X hakkında herhangi bir yorumda da bulunamadık zaten. Kesinlikle doğrudur diyemem. Y sayısı 2 ile tam bölünebilir. Evet 2'nin katıysa 2 ile tam bölünür. Y sayısı 3 ile tam bölünebilir. Evet 3'ün katı demiştik. Dolayısıyla 3, 3 ile tam bölünür. Doğru cevabımız bizim. 5. sorumuzun cevabı denizli seçeneği olacaktı deriz. Ve gençler geçiyorum 6'ya. 6. sorumuz bakın yine basit bir soru ama kafa karıştırıcıdır. Evet eyvallah. Şurada bir böyle bir denklem var. Bu denklemin kökleri x1 ile x2'dir denilmiş. Ve bu denklemin kökleri hakkında bu köklerin çarpımı bu köklerin toplamına eşittir de demiş bize. Olduğuna göre bu denklemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ya şimdi kökler çarpımı kökler toplamı verilmiş eyvallah. Fakat yukarıdaki denklem bizim... Sıradan bildiğimiz ikinci dereceden bir denkleme Benzemiyor ki zaten değildi O yüzden kökler çarpımı Formülü kökler toplamı formülü Ben kalkıp da şurada uygulayamıyorum Tamam peki ne yapacağız Uygulanabilir hale En azından getirebilmek gerekiyor Bakın arkadaşlar Öncelikle şu a eksi Şu birle bir çarpalım şöyle diyelim X artı a eksi x bölü x eşittir Sıfır diyelim böyle biraz daha düzgün Bir denklem yazdık daha sade Görünen Şimdi de bunu şununla şunu çarpıp Üzerine burayı ekleyip bölü x diyelim Tamam mı? Bakın yazıyorum x kare eksi x artı a Yazdım keyfim bilir sonuçta Değil mi? Şöyle yer değiştiriverdim Bölü x eşittir 0 Şimdi yukarıda bir Denklem var bu denklemin kökleri Paydadan zaten gelemez Çünkü paydanın e, Kökü denklemin bu rasyonel Denklemin kökü olamaz Çünkü paydanın kökü paydayı 0 yapıyor zaten o zaman kökler nereden gelecek? İşte buradan. Ve burası nedir? İkinci dereceden bir denklemdir arkadaşlar. Ve ben o kökler çarpımı olan c bölü a'ları kökler toplamı olan eksi b bölü a'ları işte burada uygulayabilirim. Peki kökler çarpımımız ne arkadaşlar? Burada a. Peki kökler toplamımızda eksi b bölü a'dan o da 1. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 1'miş. O zaman yukarıdaki denklem x kare eksi x artı 1 olur mu? Olur. Şimdi Şunlara bakıyorsunuz ışıklara. Hep iki tane, iki tane gerçek kök, karmaşık kök hep bunlardan bahsediyor. O zaman arkadaşlarım gelin biz şunu yapalım. Bu denklemin deltasını hesaplayalım. Bizim denklemimizin deltası b kare eksi 4 ac'den eksi birin karesi 1 4 çarpı 1 çarpı 1 yani 3 delta 3 ise ne diyorduk? Birbirinden farklı iki tane sevgili arkadaşlarım karmaşık kökümüz vardır diyorduk. Şimdi eşit iki tane karmaşık kök vardır hocam. Hani biz bunların birbirinden farklı mı eşit mi olduğunu nereden bulabiliriz? De diyebilirsiniz. Burada da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki karmaşık köklerimiz, eğer ki karmaşık köklerimiz birbirine eşit olursa, o zaman bizim denklemimizin katsayıları reel olamaz. Niye? Hadi gelin bir de buna bakalım. Şimdi arkadaşlar varsayalım ki benim bir köküm i. Öteki köküm de i oldu. Eşit iki tane karmaşık kök işte. i kare yani kökler çarpımı eyvallah. Eksi bir geliyor bakın. Burada da zaten eksi birimiz. Eksi bir değil artı birimiz varmış. Neyse biz buna göre düşünelim. Eksi bir diye bizim kökler çarpım, çarpımımız geldi ama. Kökler toplamına baktığınız zaman. 2 i gelmek zorunda kökler toplamı. Yani benim. Bu kökler toplamı bu da kökler çarpımı denklemim x kare eksi 2i eksi 1 biçiminde olabilir. Eksi 2i x ve gördüğünüz üzere buradaki 2i reel değil. E şimdi bizim denklemimize bakıyorsunuz bütün katsayılar reel. Bakın burada x kare eksi x artı 1 bütün katsayılar real. Ki zaten şöyle bir not mutlaka yazdırmıştır hocalarımız ki okuduğunuz incelediğiniz çalıştığınız kitaplarda da mutlaka ama mutlaka böyle bir not vardır. Ee, bir denklemin <gülüyor> bir denklemin kat sayıları realse ve sen bu denklemin bir kökünü karmaşık bir kök bulduysan diğer kök o karmaşık kökün mutlaka eşleniği olmak zorunda. Ve bir karmaşık sayının eşleniği de zaten kendine eşit olmaz. Umarım anlaşılmıştır. Bundan kaynaklı cevabımız Adana'ydı sevgili arkadaşlarım. Evet geçtim sevgili gençler. 7. soruma AB2 basamaklı bir doğal sayı ve bu AB2 basamaklı doğal sayısı bir F fonksiyonunun altındaki görüntüsü de şuymuş. Eğer BA'dan büyük veya eşitse bunu BA'dan küçükse de bunu kabul edeceğim demiş bize. Buna göre FAB eşittir AB2 basamaklı sayısı eksi A eksi B eşitliğini kaç farklı AB2 basamaklı sayısı sağlar diye sorulmuş. Şimdi bakın şurasında bir karmaşıklık var o karmaşıklığı bir giderelim önce olmaz mı? Arkadaşlar AB 2 basamaklı sayısını 10A artı B biçimde açarsanız yanında bir de eksi A eksi B'miz var. Bakın arkadaşlar neresi karmaşık biliyor musunuz? Bu eksi B ile artı B'ye lüzum yok zaten. Sen 10A'dan A'yı çıkarıyorsun. Ne diyorsun ki? Buradaki FAB neye eşit olmuş? 9A'ya 10A'dan A'yı çıkardın. 9 aya eşitmiş. Şimdi benim bu fonksiyonumun görüntüleri de ya 8A artı B'ydi ya da 5A artı 6B'ydi. Unutmayın B A'dan büyük veya eşitse diyeceğiz. Bir de B A'dan küçükse diyeceğiz. Şimdi B A'dan büyük veya eşitse benim görüntüm olan 9 A neye eşit olmak zorunda? 8 A artı B'ye 8 A artı B. Şu 8 A'yı aldınız bu tarafa fırlattınız. Böylelikle 9 A'dan 8 A'yı çıkardınız. A geldi eşittir B. Ki A'nın B'ye eşit olma durumu zaten bakın buradaki eşitlikten de sağlıyor. O halde arkadaşlar ben rakamları eşit olan bütün iki basamaklı sayıların bunu sağlayacağını düşünürüm ve bunu söylerim. O halde gençler hangi iki basamaklı sayılar var? 11'den hocam 99'a kadar kaç tane? 9 tane sağlayan var. 9 tane zaten sağlayan var. O yüzden mesela 3 ve 7 olamaz gibi düşünebilirsin. Peki şimdi bir de a'dan küçükse diyeceğiz. Bu 9 neye eşit olabilir? Hocam 5A artı B'ye hadi yazalım. 5A artı 6B'ye. Şimdi bu 5A'yı bu tarafa gönderdim. 4A eşittir 6B yazdım. Ve sevgili gençler burada sadeleştirirseniz 2A eşittir 3B gelecektir. Şimdi ben burada ilk sağlayanları A'yı 3 B'ye 2 diyebilirim. Sonra burayı 3 artırdım buna 6 bunu 2 artırdım buraya 4 diyebilirim. 3 daha arttırdım 9. 2 daha arttırdım 6. Buraya da 9 ve 6 diyebilirim. Ve bakın bu A bu da B olduğu için 32, 64 ve 96. iki basamaklı sayıları da bizim için sağlayanlar arasında. E 9 tane burada vardı. 3 tane de burada var. O zaman cevap ne olur? 12 olur sevgili gençler. Devam edelim. 8'de. Sıfırdan farklı. X, Y ve Z gerçel sayıları için... Şimdi diyor ki bak Z Y'den Y'de x'ten küçük Tam mat bir sorusu gibi Z Y'den Y'de x'ten küçük Bir de ne demiş bize 1 bölü X 1 bölü Z 1 bölü Y Bak konu anlatımında verdiğimiz Şeylere benziyor ha Hani diyoruz ya mesela işte A B'den Küçükse E 1 bölü A 1 bölü B'den daha büyük Olmak zorunda evet işaret yön değiştiriyordu Değil mi o zaman hadi gelin Şunun bir işaretini Yer değiştirelim. Ters çevirerek takla attıralım. Beklentimiz ne? 1 bölü z büyüktür. 1 bölü y büyüktür. 1 bölü x. Beklenti bu. Yani 1 bölü x'in en küçük olması bizim beklediğimiz bir şey. Fakat bakıyorsun burada 1 bölü 2 reis en küçük arkadaşlar. Yani en büyük özür dilerim. 1 bölü x daha küçük olmasını beklerken 1 bölü x en büyük gelmiş. O zaman bunun açıklaması ne olabilir? Yani mantı ne? Sorum yanlış. Hayır soru yanlış değil. Şöyle düşünüyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada kaçırdığımız bir şey var. Sıfırdan farklı demiş sadece. Halbuki bizim buradaki formülümüz pozitifler için geçerli. Pozitifler için geçerli. Tamam mı? Şimdi yani bunlar pozitif negatif falan olabilir. Ki 1 bölü x burada en büyük geliyorsa demek ki x kesinlikle ama kesinlikle pozitif. E hocam o zaman bunlar mı negatif? Evet bunlar negatif gençler. X pozitif olacak. Tamam şimdi güzel. X'e ben pozitif dedim y'ye negatif dedim z'ye negatif dedim bir de y'nin da, z'den daha büyük olması gerektiğini de biliyorum ekstradan cebimde de bu var peki o zaman gelin öncüllerimize bakalım dikkat edin daima doğrudur diye soruluyordu birinci öncülü benim şöyle yazma hakkına sahibim değil mi bakın x bölü y artı mutlak y bölü y diye yazma hakkına sahibim x'i y'ye böldüm artı şimdi mutlak değer y bölü y dedim ya şuraya dikkat edeceksiniz sadece şu mutlak değer y var ya. Arkadaşlarım y negatif değil miydi? Bakın burada y negatifti. O zaman mutlak değer dışına nasıl çıkar? Eksi y diye çıkar. Hemen şunu sildim. Ben burayı eksi y yaptım. Eksi y'yi y'ye bölerseniz burada eksi 1 gelir. E hocam x'i de y'ye böldüğümüz takdirde yani pozitifi negatife böldüğümüz takdirde burası da negatif yapıyordu. Negatif bir sayıyla eksi 1'i toplarsanız zaten otomatikman negatif olacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. Sadece denizli diye eleyebildik. Peki. İkinci öncüle bakalım. Aynı mantaliteyle parçalıyorum. Y bölü z. mutlak x bölü x. Bakın x'in ben pozitif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla mutlak x bölü x dışarı. E, mutlak değer x dışarı x diye çıkar. x bölü x de birdir. Bir de y bölü Z'miz var. Şimdi y'yi z'ye bölüyoruz ya. Mesela burada y z'nin daha büyüktü. Eksi 2 büyüktür. Eksi 3 değil mi? Böldüğünüz saklığına gelir. 2 bölü 3 gelir. Şimdi gittim 2 bölü 3 ile 1'i topladım. E, bu da pozitif geldi. E, buraya bakıyorsun. Negatif demiş. Doğru mu? Ee, bu arada ben hangisini yaptım? Y bölü Z. Özür dilerim arkadaşlar. Y bölü Z'yi buradan aldım. X bölü X'i buradan almışım. Kusura bakmayın. Üzgünüm. Şurası gençler ne olacak? Z bölü Z olacak. Hemen düzeltiyorum. Z bölü Z. Mutlak değer Z. Ee, Z'nin mutlak değeri dışarı çıkacak? Eksi Z diye. Sebep çünkü Z de negatifti. Eksi Z'yi Z'ye bölerseniz burası. Eksi 1. Y bölü Z'yi de 2 bölü 3 diye hesaplamıştık. 2 bölü 3'den 1'i çıkarttınız negatif geldi. Burası da negatif demişti zaten. O zaman bu da doğru. 2 olmayanları 1 ve 2 olmayanları silelim. Bir tek geriye B ve E kaldı. <gülüyor> Bir de Edirne'ye bakıyorum. Z bölü X yazalım. Z bölü X artı mutlak X bölü X az önce de söylemiştik. 1 çıkıyordu. Şimdi burası 1 zaten. Z'yi X'e böleceğim tamam mı? Gençler otomatikman örnek veriyorum. Ben gidip Z'yi eksi 8 seçebilirim x'de giderim 1 seçerim pozitif olduğundan kaynaklı. eksi 8'i 1'e böldüm eksi 8 artı 1 dedim eksi 7 geldi sıfırdan küçük fakat e gidip ben şimdi z'yi eksi 1 seçsem x'i 2 seçsem eksi 1 bölü 2'ye 1 ekledim bu sefer de 1 bölü 2 geldi şimdi negatif mi gelecek pozitif mi gelecek bilemeyiz daima doğrudur demişti bu daima doğru olamıyormuş demek ki doğru cevabımız neymiş b seçeneğiymiş Geçtim arkadaşlar 9'a. <gülüyor> Tatlı bir soru. Aşağıda birer iple tavana asılmış küre biçimindeki metal toplar gösterilmiş. A B C D önce A B'ye vuruyor. Sonra bu buna vurunca B hareketleniyor C'ye vuruyor. C hareketleniyor D'ye vuruyor. D bu tarafa doğru sallanıyor şu şekilde. Sonra tekrardan gelip C'ye vuruyor. C B'ye vuruyor. B A'ya vuruyor. Sonra tekrar A hareketleniyor. A B'ye vuruyor gibi bu şekilde devam ediyor tamam mı? Olay bu. Bunu zaten biliyorsunuz. Pandül ismi. Pendül, Pandül, fizik çalışanlar bilir. Enerji aktarımıyla alakalı bir şeydi. A topu B topuna çarptıktan sonra B topu C'ye, C topu D'ye, D topu tekrar C'ye çarparak hareketi sürekli devam ettirmekte. Buna göre hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi <gülüyor> şunu yapacağız. Tekrar söz konusu olacak burada. Biliyorsunuz periyodik bir hareket var. A, B çarptı birinci hareket, ikinci hareket, üçüncü hareket, dördüncü hareket, beşinci hareket, altıncı hareketten sonra yedinci hareket, birinci hareketin aynısı oluyor. Yani kaçta bir tekrar var o zaman? Altıda bir tekrar var. Şimdi madem altıda bir tekrar var hemen geliyorum şuraya. 49. çarpış demiş geliyorsun 49'u hemen altıda bir tekrar olduğu için altıya bölüyorsun kalan ne bir. Bu ne demek? 49. Hareket, 49. çarpışmayla birinci çarpışma aynı şey demek. Birinci çarpışma neydi? A B'ye çarpıyordu. E, birinci çarpışma B A'ya çarpmıştır. O zaman yanlış bu. Devam. 80'i gidiyorsun 6'ya bölüyorsun. ki gidiyorsun ki 78 tam bölünür. Kalan nedir? 2. Şimdi ikinci çarpışma neydi arkadaşlarım? Hemen yukarı çıktım. Bakın ikinci çarpışma B C'ye çarpmıştı. Burada ne demiş? E, B C'ye çarpmış demiş. O zaman cevap Bursa. Diğerleri için de aynı şeyi yapacaksın. 111'i de deneyelim. Devamı sen dene. 111'in 6'ya bölümünden Kalanı bulacağız tamam? 11'in içinde bir defa Kalan 5, 51'in içerisinde 48 Kalan 3 yapıyor arkadaşlar 3. çarpışma hangisi 1, 2, 3. çarpışma C, çarpmıştır Diyor ışıkta ne diyor C, çarpmıştır bu da yanlış Devamını da yine bu şekilde eleyebilirsin Doğru cevap bursaydı karşımıza Çıktı fazlaında bir tane denemiş olduk Sizin için Peki 10. sorumuz Aşağıda paskal üçgeni gösterilmiş. B bölümdeki tüm sayıların toplamı 120 olduğuna göre A bölümdeki tüm sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi B bölümdeki sayılara bakıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidecek. O zaman buradaki N olsun tamam mı? <gülüyor> Burası N olsun. Birden N'ye kadar olan sayıların toplamı. Yani N çarpıyan artı 1 bölü 2 değil miydi bunun formülü? Kaçmış? 120 mi? O zaman şuradaki n çarpıyan artı 1 2 de bu tarafa sallarsan 240 yapmaz mı? n çarpıyan artı 1 240. Peki hangi ardışık bakın n ile n artı 1 ardışık değil mi? Hangi ardışık 2 e, sayının çarpımı 240 yapar? Arkadaşlar 15 ve 16'nın 15'te 16 240 yapar. O halde benim burada neyim kaçmış? 15'miş. Şimdi gençler biraz sakin. Ne yapıyoruz? Bakın buradan başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 olmuş. Ama bu nereden başlıyor? Bir fazladan başlıyor değil mi? Peki o zaman şurada kaç tane 1 var? 15 tane. Bir tane de burada var. 16. Demek ki buradaki A bölümündeki 1'lerin toplamı 16 yapacaktı sevgili gençler. Devam ediyorum 11. sorumla. AN aritmetik dizisinin ortak farkı 0'dan farklı R gerçel sayısı olmak üzere dizinin terimleri arasında... AN artı R kare artı R eşittir. AN artı 4 eşitliği var. Eyvallah. AN dizisi için A2'nin 4 tane A1'e eşit olduğu bilindiğine göre dizinin genel terimi AN hangisidir diye sormuş. Dikkatli dinliyorsunuz. Çok beğendiğim bir soru. Biraz böyle algıyı farklı yöne çekme çeldiricisi var sorun içerisinde. Nasıl bir farklı yöne çekme? sanki biz bunu sorunun içerisindeki formül gibi düşünüyoruz ama öyle düşünmeyeceğiz şöyle düşüneceğiz normal şartlar altında a'nin üzerine ben ne eklersem a artı 4 bulurum Tabii ki 4 r hocam demek ki işte buradaki r kare artı r 4 r'ye eşit olmak zorunda hemen yazdım r kare artı r eşittir 4 r buradan r kare eşittir 3 r r de buradan sevgili gençler 3 gelecektir şimdi r'miz 3'müş hayırlı uğurlu olsun Şimdi gelelim bir de şuna bakalım hadi. A2 nedir arkadaşlar? A1 artır R'dir. Bu da eşittir 4 tane A1 mi? Evet. O zaman şunu şu tarafa atarsanız R eşittir 3 A1 gelir mi? E gelir. R kaçtı? 3'tü. 3 eşittir 3 çarpı A1 ise A1 kaçtır arkadaşlar? O da 1'dir. Şimdi arkadaşlar R'miz 3'müş birinci terimizde de 1'miş. Ben konu anlatımlarında da bu şekilde anlatmıştım size. Genel terimi nasıl oluşturuyordum? R3 ise hemen yazıyorsun 3 ne? İlk terim yani A1 1 değil miydi? Yerine yazıyorum bakın. 3 çarpı 1. E3 yaptı. 1 gelmesi için 2 çıkarmam gerekiyor. Demek ki benim genel terimim 3n-2 olacakmış. Ve doğru cevabım da denizliymiştir. Devam ediyorum. Bir diğer sorum 12. soru. <gülüyor> Px bir polinom. Px artı 1 artı Px bölü x eşittir x artı 1'in karesi 2 olduğuna göre px'in x ile bölümünden elde edilen bölüm hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi px bölü x de aslında bize bir polinom veriyormuş gibi düşünebiliriz. Çünkü burada P, e, nasıl diyeyim bölü x de bir şey yok karşıda. Tertemiz polinom. Karşısı da polinom. Polinomu polinoma bölmesine rağmen demek ki sonuç yine bir polinom çıkıyor. Demek ki px'in içerisinde x çarpanı var. px'in içinde x çarpanı var. O zaman ben bu px'i X çarpı X8'i A biçiminde yazabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. X çarpanı olduğu için bakın nedenini anladınız değil mi? Burası zaten polinom. Hocam bu da polinom. E şunun mesela ben size yandakileri hiç vermeden şunu yeşilleri hiç vermeden şunu sorsam PX bölü X polinom mudur desem sen dersin ki ya hocam polinom olmayabilir. Neden? Çünkü X'e bölün tam bölünmeyebilir. X'e tam bölünmüyorsa polinom olmaz bu ifade PX bölü X. Ama bu polinom, bu da polinom dersem, hocam demek ki burası da polinomdur dersen, çünkü polinoma polinom eklersen ancak polinom olur. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi gençler, px buysa, px artı 1 acaba nedir? E, x gördüğümüz yere x artı 1 yazarız. Ah, x artı 1 çarpı, x artı 1 eksi ah. Çok güzel. Şimdi adam, adam px'i x'e böldüğü zaman neyi bulur? px bölü x ya hocam x gider işte demek ki x eksi a'yı bulur E çok güzel ikisini toplamış Hadi biz de toplayalım Önce şurayı dağıtalım ama tamam mı Şunu şunu şöyle dağıtalım x kare artı x eksi a x 1'i de dağıtıyorum x artı 1 eksi a Artı bir de bunun üstüne x eksi a Eşittir ne geliyormuş Şunu da açarak yazalım hadi x kare artı 2x 1 eksi 2'den eksi 1 Çok güzel Şimdi gençler bakın dikkat edin x kareler zaten gidiyor <gülüyor> x'li olanları bir arada yazalım bakın x var bu var bu var bir de bu var x x x 3x yapar eksi ax yani arkadaşlar x parantezinde 3 eksi a dedim tamam mı başka sabit terimler neler var 1 var eksi a var ve eksi a var yani 1 eksi 2 a var artı 1 eksi 2 a eşittir 2 x eksi 1 dedim ve gençler x'in katsayısı 3-a, x'in kat sayısı 2. O zaman a kaçtır? Hocam tabii ki 1'dir ki sağlar mı? 1'den 2'yi çıkardığınız eksi 1 geldi sağlıyor. a 1'miş arkadaşlar. px'in x'e bölümünden elde edilen kalan sorulmuş ya. Bakın x çarpı x'e 1 oldu burası artık. px'in x'e bölümünden elde edilen bölümü sormuştu. Özür dilerim. Şimdi px x çarpı x'e 1'di. X'e böldüğün zaman bölüm olarak karşına ne çıkar? Tabii ki x-1 çıkar. Yani cevabımız c -Han seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 13'e. <gülüyor> Birbirinden farklı. 3 tam sayı kökü olan 3 tane tam sayı kök. Tam sayı kök. Ve baş kat sayısı da 1 olan 3. dereceden. 3. dereceden. Px polinomu için P-2 sıfırdan küçük. P1 ile P3'ün çarpımı sıfırdan küçük. Ve P0 8 olduğu biliniyor. Yukarıdakileri o kadar hızlı okuduk geçtik ki sanki böyle çok önemsizmiş ama ölümcül bilgiler arkadaşlar bunlar bu soru için. Px polinomunun x8'i e 5'te bölümünden kalanı sorduğuna göre demek ki ne sorulmuş? P5 sorulmuş. Bu bir cepte kalsın. Tamam mı? P5'i soruyor bize. Şimdi arkadaşlarım bu polinomu gözümüzde bir canlandıralım. Sanki küçüktür, küçüktür diyor ya, eşitsizlik sorusu gibi algılanabilir ki mesela... İtiraf edeyim. ilk okuduğumda ben de öyle anladım. Eşitsizlik sorusu mu acaba dedim. Böyle hani P1 P3'den P1 ile P3'ün çarpımı negatifmiş. Demek ki dedim ya P1 pozitif P3 negatif ya da tam tersi. Demek ki arada bir böyle eşitsizlik tablosunda kök var. işaret değiştirmiş falan gibi düşündüm. İlla ki benim gibi düşünen vardır. Ama daha sonra de dedim ki ya dedim böyle olursa bu soru çok fazla zor olur. O zaman dedim başka ne yapabilirim? Grafik çizmem gerekiyor. O zaman grafiği bir hayal edelim arkadaşlar. Bakın. P-2 sıfırdan küçükmüş. 2 eksi iki arkadaşlarım şuralarda bir yerde. P sıfırda 8'miş. Şurası 8. P sıfır 8'e gitmiş. Burası 2 eksenimiz. Burası y eksenimiz bu arada. E, P1 ile P3'ün çarpımı sıfırdan küçükmiş. Onu birazdan kullanalım. Arkadaşlarım benim grafiğim şuradan geçiyor. Bir de buradan geçiyor. Şimdi eksi 2'den çıkıp sıfıra gelene kadar e, şöyle bir hareket yapması gerekmiyor mu? Bu parabolün kopmadan devam etmesi için. Parabol diyorum özellikle polinom. Çünkü bize polinom demiş. Polinom her yerde tanımlı. Öyle kopma kopma olmayacak. E doğal olarak mecburiyetten şurada eksi 2 ile 0 arasında bir yerden geçmek zorunda. O zaman bu geçtiği yer mecburen nedir? Eksi 1'dir. Neden? Çünkü kökleri tam sayıydı x ekseninden geçtiği yer köküdür çünkü. Çok güzel. Bir kökünü bulduk. Eksi 1'miş. Peki P1 ile P3'ün çarpımı negatif demiş. Şimdi 1 şurada olsun 3 de burada olsun. Tamam mı? P1 ile P3'ün çarpımı negatifse Şimdi buradan doğal olarak hop zıplayıp bu tarafa gelmeyecek. Şöyle diyeceğiz. P1 arkadaşlar şurada P3 de şurada olabilir diyeceğiz. Ve böylelikle bizim polinom şöyle bir şekil alacak, tamam mı? Ve o zaman diyeceğiz ki, "Aa hocam burada da kökü varmış." Şimdi şimdi tekrar söylüyorum. Bizim bu polinomumuz şu kısmı sileyim. aklına takılan vardır illaki. Şunu Şöyle geçireydik, sonra da şöyle yapaydık. P1 hocam negatif, P3 de pozitif. Al gene P1 ile P3'ün çarpımı negatif geldi işte. Diyebilirsin, haklısın da. Fakat unuttuğum bir şey olur. Nedir bu, biliyor musun? Şurada bir kökünün olması gerekir. Ama o kök tam sayı olamaz işte. Sıfırla bir arasında tam sayı yok çünkü. Anlaşıldı mı? Peki, o zaman nasıl olacakmış? Do mecbur olarak. Şu şekilde geleceğiz. P1 pozitif, P3 negatif olacak. Tamam mı? Bak hala diğer kökü bilmiyoruz. Hala iki tane bulduk. Peki eyvallah. Şuradaki kökümüz ne o zaman? 1 ile 3 arasındaki tam sayı 2. Şimdi benim bir köküm 1, diğer köküm 2. Baş kat sayım da 1'di. Px polinomu yavaş yavaş oluşmaya başladı. x artı 1, eksi 1 diye bir çarpanım varsa, eksi 1 diye bir köküm varsa, x artı 1 diye bir çarpan vardır. 2 diye bir köküm varsa, x x 2 diye bir çarpanım vardır. Diğer kökü bilmiyorum ha. Diğer köke de x a diyelim. Olmaz mı? Bence olur. Şimdi diğer kökün buradan sıçrayıp nereden geçtiğini bilmiyoruz. Belki de bu tarafta. Onu da bilmiyoruz. Tamam? Ne ne diyeceğiz peki? Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar şunu yapacağız. Bakın. <gülüyor> ben bunları söylerken şunu düşündüm. Hani belki de bu tarafta bilemeyiz dedim ya aslında biliriz. Baş kat sayısı 1 ya yani pozitif olduğu için Mecburen sonsuzda artan olacak bu tarafta olmak zorunda. Eğer bu tarafa doğru gitmiş olsaydı bizim fonksiyonumuz azalan olurdu. Neyse şimdi orayı boş verin. Kafasına takılan olur illaki onu söyleyeyim söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? P sıfırı boştan yere vermemiş bu adam. Hemen getireceksin yerine yazacaksın. Sıfır artı bir bir. Sıfırdan ikiyi çıkardım. Eksi iki. Sıfırdan e, a'yı çıkardım. Eksi a. Çarptım. 2A geldi. Neymiş sonuç? 8. O zaman A kaçtır? 4. Yani benim diğer köküm neymiş? 4'müş. Aha da burada. Ve bizim fonksiyon aha böyle devam ediyormuş. pek Böyle devam ettiği artık benim için önemli değil. Benim için önemli olan şunun 4 olması arkadaşlar. Şuranın 4. Böylelikle p zaten ortaya çıkmış oluyor. Bana ne soruydu? P5. Yerine yaz o zaman. 5 artı 1 6 yapar. 5'ten 2'yi çıkardım 3 geldi. 5'ten 4'ü çıkardım 1. Bunları bir çarptım. Cevap 18 geldi bile. Doğru cevap Denizli'ydi. Ve devam ediyorum bir diğer sorumla. 14. soru gençler. Şimdi A en geometrik bir dizi. Eyvallah. Aritmetiğini çözmüştük az önce. Şimdi geometrini çözüyoruz. A1, A2, A3'ü vermiş. E çok güzel. Kanun alabileceği pozitif değer. Bak şununla şunu biliyorsan kayımmış gibi bulursun. Vallahi buluruz. Hadi bakalım. Şununla şunun çarpımı geometrik dizide ne oluyordu? Aha da bunun karesi oluyordu. Şimdi o zaman logaritma 16 tabanında de logaritma x tabanında 8'i çarpalım. Çarpalım hocam, çarpalım da. Dağısı ne? X'ler gidiyor. Logaritma 16 tabanında 8 kalıyor. 16 ne? Logaritma 2 üzeri 4, 8 ne? 2'nin küpü. E o zaman arkadaşım şu 3'le şu 4'ü başa davet edemez miyiz? Ederiz vallahi. 3'ü başa attım. 3, 4'ü başa ters çevirip attım. Logaritma kitabındaki 2 yaptı. Bu da gitti çünkü 1'di kendisi. Demek ki bununla bunun çarpımı 3 bölü 4'müş. Yani k kare 3 bölü 4'müş. O zaman k kaçtır? Tabii ki kök 3 bölü 2 veyahut eksi kök 3 bölü 2'dir. Benden neyi istemiş? Pozitif değerini. O zaman cevap kök 3 bölü 2 olacaktı deriz. Ve devam ediyorum arkadaşlarım. 15. sorumla bu da bir logaritma sorusu. Yukarıdaki soru bu arada logaritma ve dizinin ortaklaşa bir sorusu arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Direkt dizi sorusu diyemeyiz. Çünkü daha fazla logaritma kuralları uyguladık gördüğünüz üzere. Aşağıda şekil 1'de gösterilen saatin kordonu uzun olduğu için kordonu oluşturan eşit uzunluktaki 16 parçadan 4 tanesi çıkarıldığında saat şekil 2'de gösterilen duruma gelmiş gençler. Saatin kadranının uzunluğu logaritma 5 tabanında x artı 5 birim olduğuna göre x kaçtır acaba diye soruluyor bize. Şimdi... Şöyle diyeceğiz. Aradaki fark ne? Yani şununla, şunun arasındaki farkı bulursam o çıkarılan dört tane, o kadrandan çıkarılan, kadran mıydı o? Kordon. Kordondan çıkarılan dört tane parçanın her birinin uzunluğunu bulabilirim. Yani dört parçanın uzunluğunun toplamını bulabilirim. O zaman gelin çıkaralım hadi. Logaritma, oy neyle yazıyoruz? Dur kalem almayı ötmüşüz. Logaritma, logaritma. 3 tabanında 144'ten logaritma 3 tabanında 72'yi çıkaracağım ki logaritmalar nasıl çıkarılıyordu tabanlar aynıysa içleri bölünüyordu aynı tabanda o zaman logaritma 3 tabanında 144'yi 72'ye bölersen 2 gelir bu cepte bu ne bir tanesinin uzunluğuna a dersem ben şimdi şöyle 4 tanesini çıkarmıştı ya o zaman ne olacak bu 4a olacak peki 4a logaritma 3 tabanında 2'ymiş buna eyvallah dedik bize neyi sormuştu saatin kadranının uzunluğu yani şurası logaritma 5 tabanında x artı 5 ya x kaçtır diye sorulmuştu bize. Şimdi o zaman şöyle diyelim biz direkt şurada kaç tane kordon kaldı 12 tane 12 tane bakın 4 tanesinin uzunluğu bu 12 tanesinin uzunluğu ne olur? Hocam 3 çarparız e çarpı üçle, 3 üç çarpı logaritma 3 tabanında 2 dedim bu 3'ü aldım şunun kafasına attım. Böylelikle ne geldi? Hemen aşağıya yazalım. Logaritma 3 tabanında 8 geldi gençler. Artı bu kordonun uzunluğu logaritma 3 tabanında 8. Bir de kadranın uzunluğu vardı. Logaritma 5 tabanında x artı 5 eşittir. Ne olacakmış? Logaritma 3 tabanında 72 olacakmış. Şimdi arkadaşlar sakın ola korkmayın. Yani buraya kadar da geldiyseniz işlemleri doğru yaptıysanız logaritma gibi bir konuda mutlaka cevabı bulursunuz. İşlem hatası yapmadıysanız hangi kuralı uygularsan uygula. Bir şekilde bulursunuz onun cevabını. Neden bu şekilde aklınıza yanlış yaptım mı acaba diye getirmeyin diye söylüyorum. Hocam 3 tabanı 5 tabanı ben bunları nasıl toplayacağım diye düşünme. Al bunu fırlat karşıya bununla işleme sok. Tamam. 3 tabanda 72'den 3 tabanda 8'i çıkaracağız. İşlerini bölerseniz 72'yi 8'e böldünüz. Logaritma 5 tabanında x artı 5, logaritma 3 tabanında 9 gelir ki 3 tabanında 9 biliyorsunuz 2'nin ta kendisidir. Sonra da 5'in karesi eşittir logaritmanın içini verir dersek 5'in karesi 25'ti. Demek ki x artı 5 25'miş o zaman x de 20'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Ve devam ediyorum 16. Soruma. Aşağıda verilen doğru parabol ikillerinden hangisinde doğru ve parabolün dik koordinat düzleminde kesiştiği sadece bir tanecik nokta vardır diye sormuş. Bir tane kesiştiği nokta varsa aslında ne demeye çalışıyor? Bunları diyor parabolle doğruyu ortak bir şekilde çöz ve o denklemin deltası da mutlaka sıfır olsun istiyor. Çünkü parabol doğru tek noktada kesişiyorlarsa bu biraz kesişmedi ama kesişiyorlarsa Deltaları sıfırdı o zaman x kare artı 1 ile 2x'i hemen eşitliyorum x kare e, eksi 2x artı 1 yapar eşitleyelim şöyle anlamayan arkadaşlarım belki olabilir hocam o nereden geldi bunu bu tarafa attık tamam mı x kare eksi 2x artı 1 eşit sıfır denkleminin deltasına bakıyorsunuz 4 ki zaten tam kare olduğu için tam kare olan da hemen görmüştür e, 4 4 çarpı 1 çarpı 1'den sıfır gelir deltası sıfır geldi zaten cevabı adanaymış Diğerlerin her birine bakın deltası sıfırdan farklı geliyordur arkadaşlar. Mesela rastgele bir tane seçelim gözümü kapatayım şunu. Evet hadi şunu deneyelim. 1 eksi x kare eşittir 1 eksi x diyelim. Hepsini sağ tarafa fırlattım. x kare eksi x birler zaten gidiyor. Bunun deltasına bakın. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı sıfırdan delta 1 geldi. Eşit iki, pardon. Birbirinden farklı iki tane reel kök var. Dolayısıyla iki farklı noktada kesecektir. Mesela denizde gitti. diğerlerinde bu şekilde eleyeceksiniz arkadaşlar. Zaten ilk şıktan doğru cevabı bulduğumuz için delta'yı sıfır bulduğumuz için diğerlerini denemiyorum. Aklınızda bulunsun. 17. soru. Bir iddiamız var. Diyor ki gerçel sayılarda tanımlı birebir f ve g fonksiyonları toplandığında elde edilen fonksiyon birebirdir. Şimdi bu iddia doğru bir iddia değil. Buna göre yukarıdaki iddianın yanlışlığı 3 tane örnek var. Bu örneklerden hangileriyle ispat edilebilir diye soruluyor. He. Şimdi bakacağız. Şu fonksiyon birebir mi? Evet. Bu. Evet. İkisini toplayacağız. Birebir olmaması gerekiyor topladığımız zaman. Toplayacaksın. Birebir olmayacak. Sonra o iddiayı söyleyene döneceksin. Diyeceksin ki Allah'ın ikisi de birebirdi. Topladım. Birebir gelmedi. Ne oldu? Diyeceksin. O zaman ispat etmiş oluyorsun. işte, tamam mı? Yanlışlığını. Peki. Şimdi toplayalım. X ile 1 eksi x'i toplarsanız 1 gelir. E bir sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon birebir mi? Hayır. E tamam. Bunla o zaman ben bunu yanlışlığını ispat edebilirim. 1 olmayanları silelim. Hop. Hop. Peki. 2'ye bakalım. 2 x ne? 1'e 1. x ne? O da 1'e 1. Topla 3 x. E bu da 1'e 1. O zaman ben bunu adama sunarsam onun yanlışlığını ispat etmiş olmam. Onun söylediğini desteklemiş olurum. 2 gitti. 2 olanları eleyelim. Gitti. B veya C cevap. Şimdi küp kök x ve eksi -5. dereceden kök e, kök içerisinde x. 1'e 1 bir mi? Evet. 1'e 1 bir mi? Evet. Eyvallah. Peki toplayalım şimdi bunları. Ben bu küp kökü şey yazmak istiyorum. x üzeri 1/3 yazmak istiyorum. Şu da e, eksi -x üzeri 1/5 yazmak istiyorum. Tamam mı? Burada küçüğün parantezini alalım hadi. Kök bulacağım ya. Birden fazla kök bulursam birebir olmaz diyeceğim. Otomatikman. Bak dinle şimdi neden? Burası 1 bölü 5 parantezini aldım. X üzeri. Şimdi 1 bölü 3'den 1 bölü 5'i çıkarıp yazmam lazım. O da 2 bölü 15 yapar. Eksi burada 1 kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın bu X üzeri 1 15'in karesi. Bu da 1'in karesi. Dolayısıyla X üzeri 1 bölü 5 yazdım. Çarpı. E, buraya X üzeri 1 bölü 15 eksi 1. Çarpı x üzeri 1 bölü 15 artı 1 yaptı derim tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar. Şuranın kökü mesela 1. Buranın bir kökü eksi 1. Buranın bir kökü 0. Biri birinden farklı 3 tane kök var. Otomatikman birebir olamaz. Niye? E çünkü hepsi için sonuç 0 geliyor. Sen x gördüğün yere 0 yazıyorsun. Fonksiyonun sonucu 0 geliyor. 1 yazıyorsun gene 0 geliyor. Eksi 1 yazıyorsun gene 0 geliyor. Nerede bunun birebirliği değil. Bu birebirdi. Bu birebir ama bu değil. Bir de şu var. Tabi haklı olarak ben bunları e, genelde bilmeniz gerekiyor diye bu birebir bu birebir toplamları birebir mi bakalım diyorum ama niye birebir <gülüyor> tabi bunu da sorabilirsiniz. Hadi şunlar kolay 1 eksi x x 2 eksi -x, x de bunların birebirliğini nereden bileceğiz o da şöyle küp kök x diyor ya bu fonksiyon bir fonksiyonun tersi sonuçta değil mi mesela neyin tersi x küpün tersi. Sen x küpün grafiğini biliyorsun bak şimdi otomatik mı? basit düşün ya matematik basit çünkü. x küpün grafiği şu değil mi? Evet hocam bu da bununla ne alakası var küp kök X'de. e Küp kök de bu x küpün e, şeyi ters fonksiyonu çekersin y eşittir x fonksiyonunu dersin ki bunun simetri oluyordu ters fonksiyonlar. Buna göre simetrik oluyordu yani benim küp kök x de mecburen bu şekilde olacak bak şu şekilde bir fonksiyon olacak. E bu fonksiyon da birebirdir. Aynı mantık bunda da var. x üzeri 5'in e, tersinin eksilisi. Dolayısıyla birebir oluyor. Buradan anladım yani ben bunların birebir olduğunu. Okey. Tamam. Okey ne ya? Tamam mı? Peki arkadaşlar devam. 18. soru. Ne demiş soruda? 13431 diye bir sayımız var. Bu rakamlardan sayısının rakamlarından bir tanesi silinerek kalan rakamlarla yazılabilecek 4 basamaklı doğal sayılardan rastgele bir tanesini seçiyoruz. Buna göre seçilen sayının rakamları çarpımının tek sayı olma olasılığı. Şimdi şöyle 13.431'den bahsediyor. Bunun rakamlardan bir tanesini siliyoruz. Sildikten sonra geriye kalan 4 basamaklı sayılardan rastgele bir tanesini tutup seçiyoruz. Bu sayının rakamlarının çarpımının e, tek sayı olma olasılığı sorulmuş bize. Şimdi tek sayı olacaksa otomatikman bizim 4'ü silmemiz gerekiyor. Yani istenen durum bu aslında. E, 4'ü sildim diyelim. 4'ü sildikten sonra 1, 3, 3, 1 ile ben kaç tane 4 basamaklı sayı yazabilirim? Çünkü onlar da var işin içinde. Kaç tane yazabiliriz? Hocam hemen söylüyoruz. 4 faktöriyel bölü 3 pardon 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel tane yazarız. Neden 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyele böldüm? Çünkü 3 tane 2 tane var, birden iki 2 tane var. E hocam bu da 6'yı verir. Yani istenen durum adedi 6 taneymiş. Tüm durumun içerisinde de bu 6 var. Dolayısıyla yazalım. Şimdi ben burada 4'ü değil de 1'i silmiş olsaydım 3 4 3 1 olacaktı. Ve bu şekilde 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel biçimde 3'ü silmiş olsaydım 1, 4, 3, 1 olacaktı Bu da 4 faktüryel bölü 2 faktöryel tane sayı yazılabilir diyecektik Yani 12 tane böyle 12 tane böyle Hocam bitti mi? Bitti Çünkü neden şuradaki Mesela şu biri sildik de Bu bir niye silmedik diyebilirsin İkisi de aynı bir lan çünkü Tamam ondan <gülüyor> silmedik Peki o zaman 12'yi yazdım 12'yi yazdım cevap bu Bu tüm durum bu istenen durum 6 y diyor 30'a böl. 6/30 1/5'in ta kendisidir. Dolayısıyla cevabımız da edir deriz. Ve arkadaşlarım devam ediyorum. Bir diğer sorum 19. soru. İki şehir arasında yolculuk yaparak yol üzerinde aracına iki farklı istasyondan benzin ve üç farklı istasyondan otogaz alacak olan semi Navigasyon uygulamasından yol üzerindeki 7 farklı petrol istasyonunun her birinde benzin satılıyor. Her birinde benzin var. Bakın benzin, benzin, benzin, benzin, benzin, benzin, benzin, altı oldu bir tane daha 7. Her birinde benzin var. Sadece 4 tanesinde otogaz satılıyor. Bunda benzin otogaz, benzin otogaz, benzin otogaz, benzin otogaz diğerlerinde otogaz yok. Otogaz dedi bildiğin gaz yani. yani tüplü araçların aldığı var ya otogaz peki. Tüm yol boyunca yakıt alım işlemini kaç farklı şekilde gerçekleştirebilir diyor. Ve demiş ki e, e, yol üzerinde sadece bir petrol istasyonundan hem benzin hem de otogaz alıyor. Şimdi bu adam ne alacaktı? Semih kardeş ne alacaktı? İki farklı istasyondan benzin alıyordu. Üç tanesinden de otogaz alıyordu. Yani iki kere benzin alacak. Üç tanesinden de otogaz alacak. Tamam mı? Şimdi Semih... Önce şunu yapalım. Sadece bir tane petrol istasyonundan hem benzin hem de otogaz alıyordu ya. İkisini bir aradan çıkaralım. 4 tane seçeneği var semeyin. Dolayısıyla çarpı 4 diyeceğim. 4 çarpı. Şimdi bir benzinli ve bir otogazını tamamlamış oldu. Bu görevlerden bir tanesini tamamlamış oldu. Bu dördün birlisi dedik ya. Yani dört tanesinden birisi. Bir tanesini silelim. Şuradan almış olsun. Onu sildik tamam mı? Peki şimdi gelin şu benzini halledelim. Bir tane benzin alacak ama nereden? Ya da otogazı halledelim. Al. Otogaz. Nereden alabilir? Hocam otogaz alınabilecek 3 tane farklı lokasyon kaldı. 3 tanesinden birinden alabilir. 3'ün birisi. Çarpı. 3'ün birisi değil. 2 tane otogaz alacaktı. 3'ün ikilisi. Ki aynı şeyi verir ama olsun. 3'ün ikilisi. Yani işte hatası yapmamıza rağmen cevap doğru çıkardı ama sıkıntı yok. 2 tane alacaktık. 3 tanesinden 2 tanesini seçtim. Çarpı. Şimdi bakın. Hangilerini seçtik diyelim. Şunu seçtik. Şunu seçtik. Şimdi peki benzin alabileceği kaç farklı yer kaldı? Benzin alabileceği. Arkadaşlar benzin alabileceği. Şununla şunu seçmiştik ya hani. Bak üstteki ikisini seçtik. Benzin alabileceği hala 4 lokasyon var diyeceğiz. Dördün birisi. Yani bunu yaparken. Bunu yaparken. Önce otogazı almamın sebebi de bu. Hani az önce dedim ya. Benzini alalım şimdi. Sonra dedim yani ya, otogazı alalım diye. Neden bunu yaptım biliyor musunuz? Çünkü sevgili gençler. Önce benzini sonra otogazı almış olaydık Şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirdik e, Benzin aldığımız yerden tekrar otogaz da alabiliriz muhabbetine dalıp Aynı benzin istasyonundan hem benzin hem otogazı almış olabilirdik Ki normalde yapılabilir bir şey Fakat soru bizden sadece bir tane petrol istasyonundan hem benzin hem otogaz alsın demişti Biz de onu zaten en baştaki ihtimalle yapmıştık Bundan kaynaklı ben önce otogazı sonra benzini aldım ki karışıklık meydana gelmesin. Cevap da bu. 4 çarpı 4 16. 3'ün ikilisi 3 yapar. 16 kere 3 de bize 48'i verir. Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olur arkadaşlar. Ve devam ediyorum. 20. soru bu. 20. soru güzel bir soru. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde limitler Lofital ile alakalı bir soru arkadaşlar. Lofital yapıp direkt çıksın ee, denilebilecek bir soru. Dik koordinat düzleminde d doğrusu fx fonksiyonuna 4'e 2 noktasında teğet f kare x eksi 4 bölü x kare 16 4'e giderken 4'ü yerine yazdığınız zaman 4 için 2'den geçmiş ya 2'nin karesi 4 4 eksi 4'ten 0 16 eksi 16'dan 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. 0 bölü 0 belirsizliklerinde ne yapabiliyorduk? Lofital kuralını uygulayabiliyorduk arkadaşlar. Peki uygulayalım hadi. Gelin şunun türevini bir alalım üst tarafın türevi 2 çarpı fx çarpı f türev x alt tarafın türevi de 2x x'ler nereye gidiyordu 4'e o zaman yerine yazacağız yani f4 çarpı f türev 4 bölü 2 kere 4 8 yapar bunu bulacağız f4 kaçtı arkadaşlarım 2 idi f türev 4 ne buradaki eğim 2 bölü 1 yani 2 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yapar altta da 8 var 8 bölü 8'den cevap 1 gelir sevgili gençler doğru cevabımız Bursa'ydı güzel bir limitte Lovital sorusuydu 21. sorumuzdayız sevgili gençler biraz anlaması zor bir soru ama anladığın zaman üf be ulan hani tamam eyvallah da bu da sorulur mu be kardeşim diyebileceğim bir soru ama sorulur niye sorulmasın ki Hani mesela şöyle her sene limitten türevden integralde mutlaka bir tane kazık soru geliyor. Mesela o kazık sorulardan birisi bu olabilir örnek veriyorum. Tamam? En kenarlı bir düzgün çokgenin her bir köşesine x1, x2, x3, xn eleman pozitif tam sayıları yazılmak üzere olmak üzere bu farklı birer pozitif tam sayıdan bir tanesi yazılıyor. Bak burada da gösterilmiş. Ee, x1 x2 x3 x4 burası dönmüş tamamlanınca x üzeri n'i yazmışız buraya. Px n'inci dereceden tam sayı katsayılı ve orijinden geçen orijinden geçen deyince hemen aklınıza P0 eşittir 0 geliyor değil mi? Gelsin gelsin. P0 eşittir 0. olmak üzere Px1, Px2'ye, Px2, PX2 Px3'e bu da Pxn'e eşit ve bunların hepsi 345 345'e eşit. 345 345'e eşit. Olduğuna göre Düzgün çokgenin kenar sayısı en çok kaç olabilir diye sormuş. He, tamam eyvallah şu an sizi yapıyorum bak soruyu okudunuz soruyu okudunuz sizi demeyin çoğunluğunuzu yapıyorum soruyu okudunuz ne diyor lan bu boş bırakıp yandaki veya alttaki soruya geçtiniz. Bunu yapmayın arkadaşlar e, çünkü sorunun çözümü zaten size tanıdık gelecek yani nasıl tanıdık gelecek hocam şöyle normal şartlar altında bir tane de soru yazıyor gibi yapalım normal şartlar altında biliyorsunuz ki yani soru bize demiş olsaydı p1 eşittir p2 o da eşittir p5 ve bu da eşittir 8 deyince normal klasik polinom sorularında ne yapıyorduk biz arkadaşlar o sorularda şunu yapıyorduk değil mi bakın ee, hocam demek ki x8'i 1 çarpı x8'i 2 çarpı x8'i 5 çarpanlarının üzerine bir de 8 eklenmiş ki Px polinomu için. Ben burada 1'i de yazsam 8 geliyor. 2'yi de yazsam 8 geliyor. 5'i de yazsam 8 geliyor. Normalde bunu yaparsınız değil mi? O zaman burada da yapın. Çünkü aynısını vermiş arkadaşlar. Bakın çok benzeri. Dolayısıyla gençler ben diyorum ki benim Px polinomum güzel kardeşim içerisinde mutlaka ama mutlaka x eksi 1 diye şöyle bir çarpan görünümlü bir şey olsun. x eksi x 2 olsun. Nokta nokta nokta x eksi xn olsun artı bir de kalanımız bu olduğuna göre 345.345 345 olsun çünkü x1'e bölümünden kalan da bu x2'ye bölümünden kalan da bu X, X, x1'e bölümünden kalan diyelim X, X, x3'e bölümünden kalan da bu dolayısıyla ben bu px polinomunu bu şekilde seçebilirim fakat öyle lönk diye de seçemem niye çünkü bir tane de katsayımız olabilir başında peki şimdi Düşünelim biraz daha. Olduğuna göre düzgün çokgenin kenar sayısı en yani çok kaç olabilir? Şimdi düzgün çokgenin kenarının çok olabilmesi için bu polinomun çarpanlarının olabildiğince çok olması gerekiyor. Yani bakın çünkü ben bu çokgenin kenar sayılarıyla oluşturduğum buradaki çarpanları. x eksi x bir. x bir buradaydı. x eksi x iki. x iki burda. x üç burda. x en burda. Demek ki orada ne kadar fazla çarpan olursa o kadar çok e, düzgün çokgenin de kenar sayısı olacak. Peki Peki eyvallah. Şimdi 345.345 345 gelecek ya sürekli. P0'ın da 0 olması gerektiğini biliyoruz değil mi? O zaman yerine bir yazalım hadi. P0 eşittir A çarpı A çarpı. Şurada yerine yazarsak eksi x1 gelir. Eksi x2 olur. Nokta nokta nokta eksi xn olur. Artı bir de 345.345 345 diyeceğiz. Eşittir 0 diyeceğiz. He. O zaman şuradakinin şu kısmı bakın. Şu kısmın ne gelmesi gerekiyor A'da dahil olmak üzere? Eksi -345, 345.345 gelmesi gerekiyor. Peki bak şu an bir şeyler canlanmış olabilir aklında. Buradaki eksi x1, eksi x2, eksi x3, eksi xn çarpı A'nın eksi -345, 345.345 olması durumunda sonucu 0. Yani P0'nın 0 geleceği aşikar. O zaman ben bu 345.345 sayısını olabildiğince fazla çarpanlarına ayırayım ki her birini farklı seçeyim. O her bir sayıyı da oraya yerleştirelim olmaz mı? Bence gayet şık olur. Güzel o zaman 345.345'i çarpanlarına ayıracağız da hocam. Yani bu da dıdızının dıdızı ya nasıl ayıracağız ki demeyin. Çünkü burada farklı bir kazanımı kazandırıyor aslında soru bize. Bakın 345.345'i ben şöyle 345.345'in toplamı olarak yazabilirim. Topladınız. Bak yine aynısı geldi. Okuması güç bir sayıymış. 345.345. 345. Peki şu nedir arkadaşlarım? 1000 tane 345. Peki bu nedir? 1 tane 345. Toplarsanız 1001 tane 345 gelir. Ve sevgili gençler, 1001 dediğimiz sayı mutlak surette 11'in katıdır. 11 çarpı Peki 11'in kaç katı hocam? 91 katı. Çarpı 345. Rakamları toplamı 3'e tam bölündüğü için 3 çarpı 115 diyebilirim 11 asal zaten 3 de asal 91, 91. 7 kere 13 7 ve 13 de asal eyvallah 115 de yani artık bölünmüyor 115 de sevgili arkadaşlar bakalım 115 5'e bölündüğü takdirde 5 kere 23 geliyor Oo, çok güzel bunlar da asal hiç uğraşmayacağız. Kaç tane çarpan geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yani halihazırda ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazabilirim. Acaba altıgen mi? Hayır. Neden? Çünkü bu çarpanların yanında bir de 1 olabilir. 1 yani o da pozitif. Evet çarpmada bir etkisiz eleman. Ama 1 diye de bir çarpanımız var sonuçta. Bu gerçek değişmiyor değil mi? Peki 1 diye de bir çarpanımız varsa o zaman kaç tane kenarımız vardır maksimum? 7 tane kenarımız vardır. Ee, diyeceğiz sevgili gençler ve, ve cevabımız da Denizli seçeneği olacaktı Peki arkadaşlar Devam ediyorum 22. sorumla Dik koordinat e, düzleminde Fx eşittir x artı x karenin Karesi artı x kare eğrisini 1'e f1 noktasından Şimdi sanki böyle 1'e f1 noktası Lan bir de f1'i mi bulacağım Falan gibiden düşünme Çünkü f1 bulmak zaten kolay Fx'in kuralını vermiş sana Doğal olarak da bir f birden geçer zaten değil mi Bir yerine yazalım Soru bizi birazcık hani gıcık etmek için uğraştırmış Yaz bakayım bir yerine 1 artı 1 2 2'nin karesi 4 Bir daha ekle 5 Bir daha söyle der gibi Bir daha ekledim 5 geldi 1'e 5 mi Bu ne demek oluyor f1 eşittir 5 çok güzel noktasında t o, e, olan doğru Y eksenini 0'a a noktasından kesiyormuş bir de He tamam Güzel şöyle yaparım ya çok çok basit. Hiç bak endişelenme. Şurası 1 mi? Şurası 5 mi? 1 için nereden geçiyormuş? 5'ten hocam. Aha buradan. Peki madem 1 için buradan geçiyor. Bir de 0 için A'dan geçiyormuş. 0 için A'dan. Şimdi A nerede bilmiyoruz ama. Ne yapacağız? Şöyle yapalım mı bak. Eğimini bulayım ya. En basitinden bu t doğrusunun eğimini bulayım. Eğimi nasıl bulurum ben? Şu fonksiyonun türevini alırım ve yerine Sıfır yazarım. Pardon özür dilerim. Bir yazarım. Bir noktasında t çünkü. alt türevini 2'yi başa attım. 2 çarpı x artı x kare. Çarpı içinin türevi 1 artı 2x. Artı x karenin türevi 2x. Yaz kardeşim bir yerine. 2 çarpı 2 çarpı 3 artı 2. Şurasına geldi. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. Ee, ve 12'ye kekledim 14. Ne güzel eğim bak. Eğim 14 geldi arkadaşlar. Eğim 14 ise Eğim 14 ise 0 için nereden geçecek dedik ya 5'in 14 1 altından geçecek. Yani Doğal olarak eksi 9'dan geçecek. Ve sevgili arkadaşlarım bu şekilde de bakın Şuranın eğimi hop 14 Bölü 1'den 14 olacak. A kaçtır diye sormuş. E 0 için A'dan Geçiyordu ya. Demek ki A burasıymış. Yani A kaçmış? Eksi 9'muş. Yani cevap Denizli'ymiş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum 23 ile 23. sorumda nerelere gittik? Pardon yanlışlık oldu. Şöyle yapalım. Silelim burayı. şöyle de silelim. Karışıklık olmasın. Gerçel sayılar da tanımlı. Gerçel sayılar da tanımlı. Daima pozitif değerli parabolik bir f fonksiyonunda a'ya fa noktasının bir ekstremum olduğu bilinmekle Şimdi a'ya fa bir ekstremumsa sevgili gençler o parabolün tepe noktasıdır. Parabolün tepe noktası zaten ekstremum olduğu için de o noktadaki türev sıfırdır. Yani f türev a eşittir sıfırdır diyeceğiz. Ve f a a'dan farklıdır diyor. Onu da cepte tamam mı? Onu da unutmayalım. 3 tane fonksiyon vermiş. Hangilerinde x eşittir a için kesinlikle bir ekstrem noktası vardır diye soruluyor. O zaman türevlerini alacağım. Al türevini f'in türevinde f a çarpı f türev a'dır türevini alıp a'yı yerine yazarsanız. Ve f türev a sıfır değil miydi? Eşittir sıfır geliyor. O zaman A noktası bizim için bir ekstremum. Ee, ama hemen konuşamayız tabii ki. Yani F a, eğer A gelirse F türeva çarpı F türeva eşittir sıfır. Ama sıfır burada çift katlı bir kök olacağından arkadaşlar olmayabilirdi. Ama F A'nın A'dan farklı olduğunu da söylemiş zaten. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Bu bir, Bunun için bir ekstremumdur A noktası. Şunun türevini alıyorum. 2 çarpı F x çarpı F türev x. A'yı yerine yazarsanız 2 çarpı F A çarpı F a olur f a a'dan farklıydı zaten burası sıkıntı değil ama f türev a sıfırdı e burası sıfırda sonuç sıfırdır bunun için de ekstremundur 1 ve 2 olmayanları ele, eleyebilirsiniz c veya edirne cevap şunun da türevini alıyorsunuz 2'nin türevi çarpı f türev x kare yani a kare diyeceğiz e şurası da a olacak şimdi 2 a çarpı f türev a kareye bakıyorsunuz tamam f a sıfırdı da f türev a sıfırdı da f türev a kare Sıfır olabilir, olmayabilir ya da a sıfır olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bir de daima pozitif değerli dediği için a sıfır olamaz. Dolayısıyla karenin ben f türevi sıfır yapıp yapmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla burada kesinlikle bir ekstremum nokta vardır veya yoktur diyemem. Dolayısıyla cevap C seçeneği olur sevgili gençler. Ve devam ediyoruz ne ile 24 ile. 200 kişinin çalıştığı bir atölyede her işçi günde 80 tane kravat dikmekte küçülmeye giden bu atölyede işten çıkartılan her işçi kalan işçilerin her biri e, her biri için fazladan birer kravat dikecektir atölyenin en yüksek üretim sayısına ulaşması için kalan süreçte kaç kişiye kaç işçiyle çalışılması gerekir diye soruluyordu şimdi 200 kişiden x kişiyi küçülmeye gittik çıkardık işten daha sonrasında her kişi çalışan her kişi 80 tane kravatın üzerine her kişi için fazladan bir tane kravat üretiyordu. Yani benim kravat fonksiyonum buymuş arkadaşlar. Bu kravat fonksiyonunun maksimum değerini bulabilmek için de türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Çarpımın türevi uygulayalım. Şuranın türevi eksi 1 çarpı 80 artı x yani eksi 80 eksi x oldu. Artı şu sabit yazılıyor 200-x çarpı bunun türevi 1 zaten. Bunları toplarsanız eksi x eksi x eksi 2x artı 120 eşittir 0 gelir. Buradan 2x eşittir 120 olur. x eşittir 60 olur. Ne demişti bize kaç işçiyle çalışılması gerekir? İşçi sayısı şurasıydı. x 60 ise yerine yazarsınız. 200-60 140 tane işçiyle çalışılırsa üretilen kravat sayısı maksimum olur sevgili gençler. Ve devam ediyorum 25. sorumla. fx eşittir x üzeri 4 artı x kare olmak üzere bu ifadenin değeri nedir diye soruluyor. Ben size konu anlatımlarında da hep söyledim. Ne diyorduk? Arkadaşlar bu şekilde karman çorman bir şey biliyorsunuz ve fx'in ortada kuralı var ama yerine yazdığı zaman çok karman çorman şeyler buluyorsanız mutlaka ama mutlaka değişken değiştirin diyordum. Burada 2 eksi x mi x mi daha karman çorman Tabii ki kafa kafa karıştırıcı olan kısım 2 eksi x 2 eksi x'e u diyerek işe başlayın Her iki tarafın diferansiyelini yerini bulduğunuz zaman Dx eşittir du olur Bize dx lazım olduğu için Dx eşittir eksi du diyebilirim o zaman Şimdi bunların hepsi cepte Tamam bunlar kalsın bir cebimizde Peki şimdi bir de sınır belirleyelim Alt sınır 0 üst sınır 2 idi 0 yerine yazarsanız alt sınır Alt sınır 2-0'dan 2 2'yi 2 yerine ederseniz Üst sınır 2-2'den 0 Yani sınırlar tepetaklak oldu 2-x'e u demiştik O zaman burası fu olur Bölü alt kısımda da fu Artı F u neydi 2-x'di ya da pardon x'i yalnız bırakmamız gerekiyor bizim Bunun bu tarafa bunun bu tarafta atarsanız x eşittir 2-u olur O halde buraya da 2-u yazdım Ve dx neydi arkadaşlar Eksi du'ydu Du'yu yazdım Eksiyi dışarı attım Ya dışarıda Dışarıda bu eksinin olması çok hoş bir durum değil. Eksi artı yapalım. Sınırları yer değiştirelim. Aynı şey geliyordu değil mi yine de? Sıfırdan ikiye kadar. Peki. Şimdi arkadaşlar. Burada biraz uyanık olmanız gerekiyor. Tilki kurnazlı olması gerekiyor. Neden? Çünkü sizin şunu gördüğünüz zaman şunu diyebilmeniz lazım. Şununla bir alakası mutlaka var bunun. Mutlaka var. Neden? Çünkü. Ben şu U'ları ortadan kaldırıp X yazarsam yeniden yerine Yani Fx bölü Fx artı Hatta daha da benzesin diye Şu ikisini de yer değiştirin F2 eksi X artı Fx yazarsanız Bakın paydalar aynı zaten paydalar aynı Üst tarafa baktığınız zaman Sanki Şununla şunu toplasam alttakini de verecek E çok güzel Yani bu ne demekmiş biliyor musunuz gençler Bu zaten Şuna eşitti ya Mesela ben bunu a desem Örnek veriyorum bu kısımda a olacak Ve ikisini toplarsanız 2 iki a'yı bulacaksınız Ve 2 a arkadaşlar Birin ta kendisi İçteki kısımdan bahsediyorum İntegralden hala bahsetmiyorum İçteki kısımdan yani şundan ve şundan bahsediyorum İkisini toplayınca 1 geliyor Çünkü fx artı f2 eksi x Bölü fx artı f2 eksi x geliyor O zaman gençler ikisini topladığımızda 1 geliyorsa ben bana bir tanesinin integrali lazım, bir tanesinin. O zaman a eşittir ne olur? 1/2 olur hocam. O halde yazalım. Sıfırdan 2'ye kadar 1/2'nin integralini alırım ben. Yani şu 1/2. E çok güzel. Bunların integralini nasıl alıyordum? Şöyle. Burada sadece sayı yazıyorsa sınır boylarının arasındaki mesafene 2 birim. 2 ile 1/2'yi çarparsan direkt gelir burası. 2 kere 1/2 1. Bölü 2, 1. Şimdi ne diyor? Dışarıda bir deneyimiz var. Onu sanki orada unuttuk gibi. F fonksiyonumuz var. Ve içerisinde komple ne bulduk? Biz 1. F fonksiyonunun kuralını da burada vermişti bize. 1 üzeri 4 artı 1'in karesinden cevap ne olur? 2. Yani cevabımız Edirne'ymiş. Sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. 26. sorumla. Aşağıda ABC'de dikdörtgeni biçimdeki kapının arkasında duvara duvarda görünen db yayı tepe noktası d olan parabolik bir eğri. Şimdi tepe noktası d olan diyor ya ve parabolik bir eğriymiş. Şimdi o zaman e, bakalım bu olmasın. Şöyle yapalım. Şimdi gençler şu kısmı şöyle yaptım. Tam olmadı. Beceremedik. Şöyle yapalım. ha. Şu şöyle olsun. Şu da şöyle olsun. Tamam. Bir tane şuradan atalım. Peki. Şimdi ben diyorum ki şuraya ben y ekseni diyeyim. Şurası x ekseni olsun. Olmaz mı? Şöyle yapalım peki tane kartezyen koordinat sistemimiz oldu burası sıfır burası sıfır şimdi d noktası burasıydı ya aslında ben buna artık şey diyeyim orijine t etmiş çünkü öyle bir şey vermemişti mi orijine teğet falan demiyor tamam dememiş peki cd2 birim yani o zaman şurası x ekseninde 2'ye tekabül eder burası da y ekseninde 4'e yani 2 için 4'ten geçmiş diyebiliriz e şimdi bizim parabol e, orijinden geçiyorsa ax kare biçimindedir y eşittir ax kare 2 e, içinde 4'ten geçtiğine göre bu mis gibi y eştir x kare parabolüdür. Çünkü 2 için 4'ten geçen e, orijin parabolü budur arkadaşlar. Peki y eştir x kare diye bir parabolümüz var bizim. Bunda eminiz. Son kararımız. Bunu bu tarafa doğru çekmişiz. Varsayalım ki a'ya kadar çekmişiz ve a'da şurası. Şöyle yapalım. O halde arkadaşlarım ben diyorum ki 0'dan a'ya kadar. Şurasıyla şurasının eşit olmasını istiyor değil mi Bakın turuncu deseninin alanı şekil 1'deki Turuncu desenin alanının yarısı olur diyor Yani S'e S olsun diyor S'e 2S olsun diyor ya da 0'a A 0'dan A'ya kadar X kare DX eşittir A'dan 2'ye kadar X kare DX olsun istiyor bizden e güzel X karenin integrali X küp bölü 3'dür Ve 0'dan A'ya kadar dedim Bu x küp bölü 3 a'dan 2'ye kadar olsun istiyoruz. a'yı yerine yazdınız. a küp bölü 3 geldi. 0'ı yerine yazmama gerek yok. Eşittir. 2'yi yerine yazdınız. 8 bölü 3 eksi a küp bölü 3 dedim. Şimdi şu a küp bölü 3'ü bu tarafa gönderirseniz. 2 tane a'nın küpü bölü 3 eşittir. 8 bölü 3 gelir. Buradan sevgili gençler bölü 3'leri görmenize gerek yok. Şuradaki 2 ile buradaki 8 sadeleştirdiniz sadeleştirdiniz. a'nın küpü 4'müş. a küp 4 ise... A nedir arkadaşlar? Küp kökün içerisindeki 4'ün ta kendisidir. Neyi sormuştu bize? Şekil 1'deki sürgülü kapı yönünde AD doğrusuna paralel kaç birim sürüldüğünde. E kaç birim A birim sürülsün demiştik biz. Yani bu A'da kaçmış? İşte burada küp kök 4'müş. O zaman cevabımız da C seçeneği olur dedik. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu deneme 27 sorudan oluşuyordu. Bakalım. Aynen. Aynen. 27 tane matematik sorumuz var. Geri kalan kısmı trigonometride geometride Kenan Hoca'ya satmıştık. Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında geometri kısmının çözümlerini bulabilirsin bu denemenin. Ben şimdi 27. soruyu çözüp bu denemeyi sonlandıracağım. Hazırsanız devam edelim son sorumuza. Şekilde dik koordinat düzleminde gösterilen mavi renkli eğri şu eğri arkadaşlarım. 0 ile 4 aralığında tanımlı f türev x Fonksiyonunun bir bölümünü gösteriyor 0 ile 4 arasındaki bölümünü gösteriyor Daha doğrusu özür dilerim Şuraya kadar olan kısmını net biliyoruz buradan sonrasını bilmiyoruz Bize de onu soracak Peki Siyah renkli 1, 2 ve 3 şeklinde numaralandırılmış siyah renkli eğrilerin arasında kalan boyalı bölgelerin her birinin alanının büyüklüğü içerisinde yazılmış gençler F fonksiyonunun 0,4 açık aralığındaki ekstremum noktalarının lapsistleri A ve B olmak üzere şimdi f fonksiyonunun e, ekstremum noktalarının apsisleri f türevli f türevin kökleriydi Dolayısıyla şurası a'dır, burası b'dir diyebilirim. Daha sonrasında sıfırdan aya kadar f türev x dx de demiş. Sıfırdan aya, sıfırdan aya f türev x dx de ne demek? Sıfırdan aya kadar f'in türevinin altında kalan alan demek. Yani burası 8'miş Sıfırdan b'ye kadar f türev x dx de demek arkadaşlar. Aslında sıfırdan b'ye kadar x80 ile f'in türevinin arasında kalan alan demek fakat sıfırdan b'ye gidene kadar şu kısmın alanı bize negatif bir integral sonucu vereceğinden sonuç 4 çıkmış. Nasıl sonuç 4 çıkar? 8'e 4 eklersem sonuç 4 çıkar. Yani buranın alanı 4'müş. 8 eksi 4'ten 4 gelmiş. Bir de a'dan 4'e kadar diyor bak. Buradan buraya kadar. E burası 4 değil miydi? Eksi 4'e ben şuradaki yani şu kısımdaki oluşacak olan alanı eklediğim zaman sıfırdan büyük veya eşit oluyormuş. Yani minimum 4 olması gerekiyormuş o alanı. Peki 1-2-3 numaralı eğrilerden hangileri f'in türevine ait olabilir demiş. Bak şimdi şu olsa altında kalan alan 6 birim olur 6 birim kare olur eklersen pozitif olur. Şu olursa altta kalan alan 4 olur. Eklersem 0 olur. Eyvallah. Yani sevgili gençler 0'dan daha büyük veya eşit olur. Güzel. Peki şu olursa. 4'e 3 eklerseniz. 1 olur. -1 de 0'dan büyük veya eşit değildir. Yani 1 ve 2 olur. Diğeri olmaz diyoruz. Doğru cevabımızda Bursa seçeneği olmuş oluyor. Evet gençler. Denememizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel denemeydi. Denemenin başında da yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hem o ibre zor kısımdaydı hem de arkadaşlar uğraştırıcı ve vakit kaybettirici sorulardan oluşmaktadır diye o denemenin senaryosu yazıyordu uğraştık mı uğraştık ama değdi mi değdi çünkü gerçekten güzel sorulardı diğer denemelerde yine bu ekranda görüşmek üzere arkadaşlarım sizleri seviyorum hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabi ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın